Merhabalar. Bugün 5 Kasım tarihinde meydana gelecek olan Güneş-Uranüs karşıtlığından bahsedeceğim. Ee, aslında yeni ayın açıları 5 Kasım tarihinde Uranüs'ün karşıtlığıyla beraber meydana gelecek zaten. Ama özel olarak yeni ay haricinde bazı arkadaşların dikkatini çekmek adına e, bunu ayrıca bir video çekme gereksinimi hissettim. Çünkü e, Güneş-Uranüs karşıtlığıyla beraber özellikle... E, bu haftanın oldukça heyecanlı, oldukça aksiyonlu geçeceğini söyleyebilirim. E, tabii yeni ay enerjisiyle beraber evet yeni bir takım başlangıçlar var ama bu başlangıçların nasıl meydana geldiğini, nasıl zuhur ettiğini çok fazla anlamayacağız gibi gözüküyor esasında. Özellikle e, ekonomik anlamda para giriş çıkışlarıyla alakalı e, çok ani gündemler ortaya çıkacak. Ekonomik anlamda belki devletin alacağı, Ekonomik tedbirler veya alacağı bir takım kararlar noktasında bu güneş, Uranüs karşıtlığı ve yeni ay enerjisi aslında hiç beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir gibi gözüküyor. Tabii ki bu olumlu veya olumsuz manada mıdır? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle biliyorsunuz güneş, Burcu akrep olan Türkiye açısından da özellikle ekonomi piyasasına yönelik ve aynı zamanda... Yatırımlara yönelik borsa veya bitcoin faiz artırımı gibi konulara yönelik hiç beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir gibi gözüküyor açıkçası. Tabii ki bireysel anlamda da bir şekilde ekonomimizi korumamız gereken bir dönemde olacağız arkadaşlar. 2022 videolarında bahsediyor olacağım aynı zamanda tutulmalar videolarında da bahsediyor olacağım. 2022'nin temel motivasyonu aslında ekonomi üzerinden ilerliyor olacak. Ve biz esasında Kasım ayında ilk sinyallerini de görmeye başlayacağız ki bu yeni ayda bunların ilkidir. Bir de biliyorsunuz ki bir tutulmamız meydana geliyor Kasım ayının sonu itibariyle. Algol tutulması o da oldukça sert geçecek ve ekonomik anlamda biraz daha aslında belirsiz sularda yüzdüğümüzü söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten gidişattan da somut olarak hepimiz haberdarız. Bunun yanı sıra sahip olduklarımız biz neye sahibiz biz nereye aidiz. Biz kendimizi hangi değer yargılarıyla değerlendiriyoruz, kimliğimizi hangi değerlerden oluşturuyoruz? Bunlarla alakalı da gündemler ön plana çıkacaktır. Yani benim kimliğim ne? Ben kimim? Ben bir annemiyim, bir babamıyım, öğretmen miyim, doktor muyum, evlat mıyım? Yani burada aslında hangi kimliğin bizi beslediği, hangi kimliğin bizi daha çok aslında köretliği ile alakalı da bir farkındalık oluşacak gibi gözüküyor. Yani kimliğimizdeki fazlalıklardan da Arınma ve özgürleşme yine bu yeni ay enerjisi ve güneş uranüs karşıtlığıyla beraber kendisini göstermeye başlayacak diyebiliriz. Çünkü güneş bizim benliğimiz ve kimliğimizi sembolize eder. Güneş uranüs karşıtlığıyla beraber öyle bir farkındalık yaşarız ki ani gelişen bir olay neticesinde biz de dolayısıyla ben kimim sorusunu kendimize sorma ihtiyacı hissederiz. Ve belki de aslında bize yapıştırılan, bizimmiş gibi hissettirilen, değer yargıları veya misyonların aslında bize ait olmadığını sadece bize öğretilmiş olduğunu fark ediyor olabiliriz arkadaşlar. Yani Uranüs etkileşime geçmiş olduğu gezegenlerde aslında özgürleşmeyi, arınmayı farklı düşünmeyi Bazen baş kaldırmayı, bazen asilik yapmayı sembolize eder. Dolayısıyla toplum normları bir kenara, bize öğretilen kalıplaşmış yargılar bir tarafa. Bir de bizim özümüz ve bizim ruhumuzun ihtiyacı, bizim gerçekten doğuştan gelen kimliğimiz, özümüz ve ruhumuz aslında hangi noktayı sembolize ediyor? Buna ilişkin e, farkındalıklar yaşamamız adına şöyle bizi bir sallayacak ufak bir deprem etkisi yaratacak gibi gözüküyor. Tabii ki e, bizler bu videoları çekerken her zaman yapıyorum bu hatırlatmayı ama e, yine de uzun süredir takip etmeyen arkadaşlar için yapmaya ihtiyacı hissettim. E, her birimiz... Aynı gökyüzü olayından eşit derecede etkilenmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yaşadım veya bunu yaşamadım gibi düşünebilirsiniz. Ancak tabii ki eğer bu şekilde olmuş olsaydı her gün hayatımızda devrim niteliğinde olaylar yaşamamız gerekirdi. Hemen hemen haftada bir defa. Ancak biz burada dereceleri belirtiyoruz. Doğum haritasına hakim olan arkadaşlar zaten kendi haritalarını uyarlama yapabiliyorlar ama diğer arkadaşlar için özellikle kolektif anlamda hangi alanda etkiler ve tesirler alacağımıza dair bir farkındalık oluşuyor. Dolayısıyla herhangi bir şartlanma söz konusu olmasın eğer haritanızı hakimdeyseniz. Ancak haritanızda sabit burçlar yoğunluktaysa ve özellikle sabit burçların 12 derece civarında gezegenleriniz varsa yani sabit burçlar derken akrep, boğa, aslan ve kova burçlarını kastediyorum. Burada evet ufak da olsa bir etkili, etkili Değişime yaşayacağınızı söylemek çok daha güç olmaz. Aynı zamanda bu güneş-uranüs karşıtlığının yeni ile beraber desteklenmesi de... ...bu yaşanan değişimin bizim duygusal dünyamıza yansımalarını da gösteriyor olacak. Evet, belki kendi kimliğimizle alakalı bazı farkındalıklar, bazı özgürleşmeler yaşıyor olacağız. Ama bunlar bizde aynı zamanda duygusal manada da yıkıma sebep olabilir. Yani duygusal anlamda da aslında... ...bir devrim yaşayabiliriz gibi gözüküyor açıkçası. Tabi güneş aynı zamanda babamızı, eril yönümüzü, otorite figürlerini, devleti, yöneticileri, üst düzey yöneticileri gösterir, patronlarımızı gösterir. Bir şekilde bizim otorite konumunda olarak gördüğümüz... Kişi veya kurumları gösterir. Dolayısıyla bu konularda özellikle aile büyükleri, ebeveynler, baba faktörü, baba gibi gördüğümüz kişiler, patronlarımız, devlet büyükleri veya devletle alakalı da ani ve beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle ebeveyne baş kaldırmak, otoriteye baş kaldırmak, bir şekilde güçlü olana kafa tutmak adına da aslında görünümler söz konusu uzun zamandır bir kurumda çalışıyorsanız bir şekilde kendinizi ezdiriyorsanız ezildiğinizi veya mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız ancak büyük bir otorite altında kaldığınızı ve bu nedenle sesinizi çıkaramadığınızı düşünüyorsanız bu bir kurum olabilir bir evlilik olabilir bir ailevi bağlantı olabilir yani bunu kişisel yaşantınıza göre uyarlayabilirsiniz burada artık bu zincirleri kırıp bu baskı ortamından uzaklaşmak adına her şeyin göze alınması bunun duygusal bir Manipülasyona veya yıkıma sebebiyet vermesi ihtimalini dahi göze alarak harekete geçmek ve aksiyon almak gibi etkileşimler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla özellikle sabit burçlarda meydana gelen bu etkileşimle beraber çok da sağlam olarak görülen yapıların, kişilerin, kurumların, bağlantıların aslında bu etkileşimle beraber, bu yeni ay beraber e, sarsılmaya başladığı artık kendi, kendisini güncellemesi veya güncellememesi halinde e, bir şekilde o bağlantının kopması anlamına geldiğini de ifade edebiliriz. Yani bir şekilde eğer bir evlilik içerisinde kendinizi tutsak hissediyorsanız bu evliliğin güncellenmesi ve bireysel yaşantılara biraz daha alan açması aksi halde bu evliliğin bitme noktasına gelmesi. Eğer bir ebeveyn çocuk ilişkisi içerisindeyseniz ve bir baskı altında kalıyorsanız yine bu bağlantının yumuşaması, esnemesi, özgürleşmesi aksi halde aile bağlarının sarsılması anlamına geliyor. Eğer bu kurumsal bir yerle olan bağlantınızsa da keza yine aynı şekilde biraz daha çalışanların e, özgürce çalışabilmesine, hayal gücünü çalıştırabilmesine ve e, manipülasyona e, maruz kalmamasına yönelik bir yaklaşım benimsenmesi. Aksi halde e, bir şekilde ayaklanmaların, başkaldırmanın yani bir şekilde ezilen ve e, kendini gösteremeyen kesimin veya kişilerin Artık sesini çıkarmaya başlaması, sesini duyurmaya başlaması ve korkusuz olması anlamına geliyor. Bu da dolayısıyla bugüne kadar gücü elinde bulunduran kişilerin, kurumların veya olayların e, sarsılacağı anlamına geliyor arkadaşlar. E, bu nedenle e, bu e, yeni ay için şok olacaksınız demiştik. Gerçekten yeni ay yorumlarını dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bundan bir önceki videomda e, haftalık yorumlar ve yeni aydan bahsettim. E, uzun uzun da burçlara ilişkin yorumlar yaptım. Dolayısıyla yeni ay enerjisiyle beraber aslında önemli olan etkileşim bu güneş, uranüs e, karşılıklı olacak arkadaşlar ve hafta boyunca da etkili olacak bir görünümden bahsediyoruz. Evet bir takım şeylerden özgürleşmek, hafiflemek, e, illa somut anlamda bir şeyleri bırakmak veya terk etmek demek değildir. Bazen zihnimizde e, bizi aşağı çeken düşünceler, blokajlar, takıntılar da aslında görüyoruz. E, Özgürleşmemiz gereken şeylerdir. Dolayısıyla bunu illa somutlaştırıp da real hayatta bir uzantısını görme isteğinden de vazgeçmemiz gerekiyor. Hayatta her şeyin somut verilerden oluşmadığını da kabul etmemiz gerekiyor. Bu süreci her ne kadar bizi zorlasa da bazı alışkanlıklarımızdan, bağımlılıklarımızdan, takıntılarımızdan ve blokajlarımızdan kurtulmak üzere. Zihnimizdeki çöplükten, etrafımızdaki çöplükten kurtulmak ve bir arınma... Ritüeli başlatmak üzere de kullanabiliriz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü zaten bir yeni ay videosu paylaşmıştım sizlerle ama ayrıca bir parantez açmamıştık sizlerle beraber. Bu parantezi de bu videoyla beraber açmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım rehberlik etmiştir. Güzel bir sohbet olmuştur. Buraya kadar dinleyenlere teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum neler yaşıyorsunuz bu süreçte. E, gerçekten ilginç dönemlerden geçiyoruz kolektif anlamda. E, o yüzden yorumlarınız kıymetli. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opixastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel günler olsun. Hoşçakalın.